Günaydın dostlar. Kahvemi kaptım geldim. Görüyorsunuz sabah çok erken saatleri. Pazar sabahındayız. Neden pazar sabahının bu saatinde video yapıyorum? Çünkü Amerika'daki bankacılık krizinin boyutları sandığımızdan çok daha büyük ve gittikçe kötüleşiyor. Bununla ilgili mutlaka konuşmamız lazım. Size bazı uyarılarım olacak, bazı fırsatlardan bahsediyor olacağım. Dinlemeye değer diye düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Amerika'da biliyorsunuz 3 banka battı arka arkaya. Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve Silvergate Bank. Ve devlet bu bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarını kurtarmak konusunda... Bir sürü önlem aldı bir yandan bu bankaları satmaya çalışıyor bir yandan da devlet buraya para enjekte ediyor biraz dolaylı bir yoldan bir pencere açtı. yeni kredi penceresi ve dediler ki bütün bankalara eğer paraya ihtiyacınız olursa gelin bu kredi penceresini kullanın. Fed'in yine bankalara daha haber sunduğu bir discount window indirim penceresi vardı orada da bankalar dedikleri zaman kısa vadeli kredi kullanabiliyorlardı bunlarla bu iş atlatılır dendi. Geçen hafta yine bu bankalara benzer boyutta ve bilançosunda da aynı sorunları taşıyan first republic bank krizinden bahsedildi büyük bankalar burada devreye girdiler 30 milyar dolar kadar oraya mevduat yatırdılar onu kurtarmak için bütün büyükler JP Morgan, Citibank, Bank of America hepsi daha벌 videoda bundan bahsetmiştim ve böylece sistemi ayakta tutuyorlarmış gibi gözüktü. Fakat sonra iki sıkıntı yaşandı. Bir tanesi Avrupa'dan kötü sesler geldi. Credit Suisse'in batışı Kredi suisi şimdi yine İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in satın alma ihtimali olduğundan bahsediliyor. Devlet ve 54 milyar dolar para enjekte etti kredi suisi ama yeterli değil gibi panik daha büyük boyutlardaki gibi mevduat sahipleri paralarını çekmeye çalışıyorlar. Amerika'da da First Republic Bank'a 30 milyar dolar para geldi ama o para hemen eridi. Çünkü mevduat sahipleri saldırmaya devam ediyorlar. Küçük bankalarda 250 bin doların üzerinde parası olan herkes bu paralarını orlardan çekmeye çalışıyor. Bu paralar nereye gidiyor? Bazıları yine büyük bankalara gidiyor. Bu finansal sistem krizi anlamına gelmez. Küçük bankaların iflas edeceğini ama bankacılık sisteminin ayakta kalacağını gösterir. Ama bir kısım para da oraya gitmiyor, nereye gidiyor? Altına gidiyor, altın yükseliyor. Bitcoin'e gidiyor, hazine kağıtlarına gidiyor ki faizler düşüyor. Yani bir sürü şey aynı anda yaşanıyor. Ve bütün bu dönüşüm sırasında gelen yeni bazı veriler de rakamların sandığımızdan epey kötü olduğunu gösteriyor. Şimdi rakamların detayına biraz girelim. Geçen hafta itibariyle krizin temelinde neyin olduğunu düşünüyorduk. Bankaların bilançolarında taşıdığı hazine kağıtlarının faizlerinin aşığı düşük olmasından dolayı değer kaybetmeleri ve bundan dolayı da bankaların zarar etmeleri. Fakat bu zararı realize etmiyorlar yani muhasebe kayıtlarına geçmiyor bu zarar. Çünkü eğer sabırla beklerse mevduat sahipleri ve o hazine kağıtlarının vadesi dolarsa o zarar aslında kendi kendine ortadan kalkıyor. Ama daha önce yaşanan 3 banka örneğinde olduğu gibi mevduat sahipleri gidip bankaya bugün saldırsalar... Banka ne yapacak? O varlıkları elinden hemen satmak zorunda kalacak. O zaman zarar edecek. İşte bu zararı muhasebe kayıtlarında göstermiyor bankalar. O yüzden bilançolarında bir sorun yok gibi gözüküyor. Nerede gösteriyorlar? Dipnotlarda. Eğer aranızda benim gibi bilanço okumayı severler birisi varsa pek çoğumuzun gözden kaçırdığı bir yer olduğunu söyleyebilirim. O dipnotlarda işte yazıyormuş meğerse mevduat sahiplerinin eğer bankaya aniden saldırsa kaydetmek zorunda kalacağı zarar. O rakamı 620 milyar dolar olarak tahmin ediyorlardı geçen hafta. O veri bize nereden gelmişti? FDIC'den. FDIC kim? Bu bankalardaki mevduatları sigortalayan kurum ve demişti ki hazine kağıtlarından dolayı 620 milyar dolar henüz kayda geçmemiş zarar var bankalarda. Bu çözülebilir bir rakamdı. Fakat öğreniyoruz ki başka bir sorun daha var. Bankalar bir yandan da çok düşük faize kredi kullandırmışlar. Niye? Çünkü devletten eskiden çok ucuz faize para alabiliyorlardı. O parayla gitmişler, uzun vadeli döneme yayılan sabit faizli krediler vermişler. Buradan gelen rakamı da eklediğinizde zarar bir anda 1.7,5 trilyon dolara çıkıyor. 1.7 buçuk. Bankaların toplam sermayesi 2.1, 2.2 trilyon dolar civarında. Yani gidip mevduat sahipleri hep beraber şu anda saldırsalar... ...yazılması gereken zarar bankaların sermayesini yok edecek boyutlarda. İşte bu çok korkutucu bir bilgi olarak piyasalara düştü. Bunu hesaplama mantığı biraz sonra biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Aslında bir de olumlu yön var. Bankalardaki mevduatın bir bölümü de çok düşük faizlerle alınmış Muğdilerden. Fakat modüler geri para mı geri verdiğince o karların da bir bölümü erecek gidecek işte. Bundan dolayı endişeler gittikçe büyüyor. Bütün bu endişeleri daha da elevlendiren bir de rapor yayınlandı geçen hafta. Southern California Üniversitesi'nden Erica Yangın raporu. O dedi ki geçen hafta batan 3 bankanın durumunda 186 banka daha var. 186 bankanın daha. ...bilançolarında çok ciddi sıkıntı var ve bunlarda küçük bankalar, mevduat sahipleri bunlara saldırıyor... ...buralarda da sıkıntı yaşayabiliriz. Nitekim ben de dün Amerika Birleşik Devletleri'ne iş yapan birkaç dostumla beraberdim. Dediler ki Amerika'daki bir sürü iş insanı eline şu anda 60-70 bankalık bir liste var... ...oralardan paralarını çekmeye çalışıyorlar. Ve bu panik büyüdükçe sisteme yüklenen zarar da büyüyor. Yani en üst limitte yeni rakamlara göre 1.7 trilyon dolarlık bir potansiyel zarar var... Ve mevduat sahipleri yüklendikçe bu potansiyel zarar artık bilançolara yansıyacak gibi gözüküyor ve Amerikan bankalarının oldukça güçlü sermayesi bile buna geçecek gibi gözükmüyor. Şimdi size burada enteresan bir hesaplama göstermeye çalışacağım. Amerikan Merkez Bankası'nın bu faizleri sert yükseltişinin bankalar üzerinde yarattığı zararın hesaplamasını göstereceğim. Ve faizi biraz daha arttırırlarsa zarar ne kadar büyüyecek? Bundan dolayı da faizi arttırmak artık söz konusu değil. Dediğim gibi belki bu hafta 25 bas puan gelebilirse sıp dik tutmak adına. Amon ötesi bu iş durmuştur, rakamları da anlatacağım ve bence bu rakamları pek başka bir yerde bulamazsınız. Amerika'da bankaların düşük faizli devlet tahvillerine ve sabit faizli kredilere yatırdığı paranın büyüklüğü 17,5 trilyon dolar. Buralardaki ortalama vadenin de 4 yıl civarı olduğu tahmin ediliyor. Böyle baktığınızda faizlerde %1'lik bir artış, bankaların bilançosundaki bu kalemlerde %4'lük zarar anlamına geliyor. Uzun vadeli faizlerde %2,5'luk artış yaşanmış durumda bugüne kadar. Bu durumda bankaların bilançosunda %10'luk erime var. 17,5 trilyon doların %10'u da 1,75 trilyon dolara denk geliyor. Fakat tekrar söyleyeyim bu kayıtlara yansımış bir zarar değil. Mevduat sahipleri saldırmaz bankalar bilançolarında bu varlıkları ne kadar tutabilirlerse bu zarar gerçekleşmeyecek. İşte korku burada saldırının geldiği yolunda. Ama Fed'in faiz artışları açısından meseleyi bir değerlendirelim. Mesela diyoruz ya bu hafta 25 bas puan artacak. 25 bas puan artması demek burada %1'lik zarar demek çünkü 4 yıl ortalama vade vardı. 17,5 trilyon doları %1'i 175 milyar dolar daha zarar yazılması anlamına geliyor. Eğer FED daha önce iddia ettiği gibi 4 kere 25 bas puanlık faiz artışı yapsa... ...bu yüzde %1'lik toplam faizlerde artış anlamına geliyor. 4 yıl vadeli baktığımız zaman bilanço etkisi %4 civarında... 17,5 trilyon dolarının %4'ü yanılmıyorsam 600 milyar dolar civarında zarar daha anlamına geliyor. Ve bunlar bizim şu anda görebildiklerimiz, adet bildiklerimiz Ve faiz artışı hikayesinin sonuna gelmiş olmamızın temel meselesi bu zaten. Öte yandan şurada bir gerçeklik. Bütün mevduat sahipleri gidip aynı anda hücum etmeyecekler. Neden? Çünkü zaten bir kısmının parası devlet garantisi altında. 250 bin dolara kadar mevduatınız varsa devlet bunu garantiliyor. Bir kısmı bu kadar korkmayacaktır, hesabını tutmak isteyecektir. Bir kısmı için bankalar geçiş yapmayı üşenecektir ve 275 bin doları varsa mesela 25 bin dolarlık riski göze alacaktır. Bankalar geçiş yapmak biliyorsunuz hiç kolay bir şey değil. Kali kartlarınızı taşıyacaksınız, ödemelerinizi taşıyacaksınız. O banka o mevduatı orada tuttuğunuz için belki size bir takım güzel kali kartları falan veriyor. Yani böyle bir topyekun hücum beklemiyoruz. Ama hücumun boyutu arttıkça bu henüz bankaların bilançolarına yansımamış zararın daha büyük bir kısmı ...bilançlara yansıyacak. Bundan dolayı Amerikan Merkez Bankası'nın ve Amerikan Hazinesi'nin bankalara hücumu durdurmak için her şey yapması gerekiyor. Avrupa'da bu arada durum ne onu tam bilmiyoruz. Avrupa'da şu anda sadece kredi Suisse konuşuluyor ama Avrupa'da da faizler eskiden çok düşüktü ve yükseldi. Muhtemelen Avrupa'nın banka bilançolarında da benzer henüz kayıtlara gitmemiş zararlar var. Gizli zararlar. Bu durumda mantığını anladık. Bilançolarda 17,5 trilyon dolarlık uzun vadeli düşük faizli varlık var... Eğer FED 25 maspuanı artırırsa bu onlara %1 zarar anlamına geliyor. 175 milyar dolar daha zarar yazılıyor. Peki bu durumda geleceğe nasıl bakmalıyız? Geleceği tahmin etmenin en kolay yollarından bir tanesi geçmişin analizini yapmak. Ve geçmiş bize diyor ki Amerikan sistemi ne zaman bu kadar sıkışsa hisse senedi pazarlarında bir panik satış geliyor. Daha sonra Amerikan Merkez Bankası parayı bollaştırıyor ve acayip yükselişler geliyor. Yani yaşanacak dönem bu olabilir. Bu nedenle önümüzdeki hafta Sert bir hafta olacak. Eğer önümüzdeki hafta bank run yani bankalara hücum devam ediyorsa ve bankalardan mevduat çekilişi hızlanıyorsa ve o çekilen paralar bankalara tekrar geri gelmeyip de hazine kağıtlarına, kriptoya, altına yatıyorsa... Amerika'da işler karışacak demektir. Bu durumda insanların morali bozulabilir ve hisse senedi pazarlarında bir düşüş gelebilir. Fakat bu düşüş daha sonra büyük ihtimalle büyük bir nakit enjeksiyonuyla karşılaşacak ve Merkez Bankası Amerika'nın piyasaları paraya boğacak. Bu da neyi yaratacak muhtemelen? Enflasyon belki tekrar kıpırdanacak. Ama bir yandan da iyi hisse senetlerinin fiyatları artacak, altın gibi, bitcoin gibi belli varlıkların fiyatları muhtemelen artıyor olacak. Ama şunu söylemem lazım, böyle bir döneme girerken tedbirli girmekte fayda var. Bu tedbir nasıl alınırı, bugün sevgili YouTube üyelerine anlatacağım. Kendiniz nasıl hedge edebilirsiniz, yani bir yandan hisse senelerinizi elinizde tutup bir yandan da bu ani düşüşlere karşı nasıl önlemler alınabilir, bu konuda ne gibi finansal araçlar var? Bunun üzerine konuşuyor olacağım, portföyü bu dönemde nasıl yöneteceksiniz çok çok önemli. Bunları bu akşam sevgili YouTube kanal üyelerimle canlı yayında akşam 9'da paylaşacağız. Henüz üye olmamışsanız lütfen gelin hemen üye olun ki siz de akşamki bu canlı yayını kaçırmayın. Orada bütün bunu ele alacağız. Bir yandan da bitcoini neler bekliyor, altını neler bekliyor böyle bir devirde onları da ele alacağız.